Geçmişte iyi ilişkilerimiz olan akraba ve komşularımızın bize soğuk davranmasının kat ve kat fazlası onlara karşı bizde oluştu. Bu bir tedavi gerektirir mi? Anlaşılmadığını hissetmek kötü bir durum. Evet bu önemli bir şey. Türkiye'de yaşanan travmatik hadiseler 15 Temmuz sonrası hükümetin bunu özel bir fırsat gibi değerlendirip milyonlarca insanın Hayat şartlarının değişmesine, kökten bozulmasına neden olabilecek şekilde e, adeta bir kırım, bir topluluğun kırılması yok edilmesine doğru bir girişim gibi davranışları, onları işsizliğe mahkum etmesi, e, onların ellerindeki mallarına el koyması tarihte görülmediği kadar, e, onların yurt dışına kaçmak zorunda kalması bir kısmının uzatabiliriz listeyi, toplum dışı ilan edilmeleri, Ölen insanların üstelik de işkence görmüş insanların hain mezarlığına gömülmeye kalkışılmış olması e, böylesine kötü, faşizan, antidemokratik, baskıcı muamelelere maruz kalan insanlarda doğal olarak öfke uyandırıyor. E, ve maalesef toplumda bir tür ayrışmaya girerek e, bu insanlara karşı tıpkı yöneticilerin gösterdiği gibi bir öfke ve ayrıştırmacı tutumla davranabiliyorlar. İnsanların çoğu akrabalarına suçsuz olduklarını anlatmakta güçlük çektiler ve diyor ki bu sevgili izleyicimiz şimdi biz de o akrabalarımıza karşı onların bize duyduğu soğukluktan çok daha fazla bir soğukluk hissediyoruz ve anlaşılmadığını hissetmek çok kötü bir durum. Evet maalesef bu toplumun yüklendiği maliyetlerden birisi bu nasıl geçer, zaman içinde nasıl çözülür bunu söylemek çok kolay değil ama tüm yaralar eninde sonunda iyileşir yani 2. Dünya Savaşı'nda da Yahudilere karşı büyük bir mezalim yapılmıştı insanlar fırınlarda yakılmıştı, sabun yapılmıştı yollarda ölmüştü 1915'te Türkiye'de tehcir edilen Ermeniler benzer şekilde milyonlarcası yollarda telef oldu, öldü hiç şüphesiz o Ermeniler Türk komşularına veya işte onları bu durumda duruma düçar eden yöneticilere İttihat ve Terakki yöneticilerine Osmanlı yöneticilerine muhtemelen çok ağır öfke duydular. Komşularına da öfke duydular. Boğuz ettiler. Bunlara katlanmak çok kolay değildi. Şüphesiz toplumun da bir kısmı Ermenilerin kendilerine göre yaptığına karşı öfke duymuşlardı. Şimdi ama artık hani 100 yıldan fazla zaman geçti. O kuşaklar zaten ortada yaşamıyorlar ve bunlara karşı bir biçimde karşılıklı çözüm, yaklaşma, insani bir etkileşim gerekiyor. Benzeri 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de olan olaylar için de geçerli. Kimse ağır zalimleri, zulümler uygulamış kimseleri affedecek değildir elbette. Ben kendi adımı affetmem hukuk önünde hesap vermelerini beklerim, kanıtlarımı kenarda tutarım zamanı gelince, tabir uygunsa mahkemelerde sürünmeleri için elimden gelen yaparım insani olarak. Ama diğer taraftan da şunu düşünüyorum, bana karşı yapılan en ağır, en adice, en alçakça insanlık tarihinin en kabul edilmeyecek muamelelerini yapmış kişileri bile nihayetinde bir onların bile birer insan olduğunu, e alçak ve adi olsalar da birer insan olduğunu Biliyorum. Dolayısıyla hani o insanlığın gerektirdiği çizgiyi de nihayetinde bozmak gerekir. Tabii ki onlar için adalet isteyeceğiz. Onlara karşı öfkemiz dinmiş değil tümüyle. Fakat şu anda bu zamanlarda anlaşılmıyor olmak insana bir miktar duygusal yük getiriyor. Ama uzun vadede bunların hukuk önünde çözümünün üretileceği, veya toplumda işlerin tersine döneceği düşüncesi bu acılara da tahammül etmeyi mümkün kılıyor. Konu artık sadece acılara tahammül etmek değil, topluma, hayata, günün akışına adapte olmak. Eğer sürekli bu soğukluk içerisinde yaşayacaksak bu her şeyden evvel kendimiz için de büyük bir ızdırap olacaktır. Dolayısıyla her birimizin kendi ruhsal durumunu garanti altına alacak, yaşamını garanti altına alacak şekilde zihinsel olarak bu yaslarla kötü durumlarla, öfke ve kinlerle bir biçimde mücadele etmesi gerekiyor. Ben de bir psikiyatrist olarak bununla ilgili hem yardım alıyorum hem de kendime göre tedaviler kullanıyorum. Dolayısıyla bu hani sonsuza dek sürecek bir acı ve ateş değil. Böyle yaşayamayız. Dolayısıyla bu anlaşılmadığını hissetmek kötü bir durum cümlesinden hareketle anlaşılabileceğiniz ortamlarda bulunmanızı öneririm. Ben de bir KHK'lıyım ve mesela KHK platformlarında benzer durumda arkadaşlarla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, bu konularla nasıl baş edeceğimiz konusunda çare araştırıyoruz, birlikte mücadele için çaba sarf ediyoruz vesaire. Ama hayatı da sadece KYK ve Kalılardan ibaret görmemek lazım. Hayatın kendi akışı var, o akışa katılmak ve bütünlüğü içerisinde bir miktar, Yok olmak da lazım. Yani KHK'lılığı veya mağdurluğu sabit bir kimlik haline de getirmemek gerekiyor. Bunun içinde öfke duyduğumuz komşularımız ve akrabalarımız olsa bile bir kısmına mesafeli durup bir kısmının da imkan varsa affedilebilecek durumdalarsa affedilmesi yahut onlara karşı nispi bir esneklik gösterilmesi için de Çaba sarf etmek sadece onlar için değil bizim sağlığımız açısından da önemli olabilir.